Herkese merhaba. Ben Harun Akdemir. Bu videomuzda BTC'nin Additive Manufacturing Extension modülünü inceleyeceğiz. Bu modül ile birlikte katlamalı imalat proseslerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. İlk olarak bir ürünü 3D Printer'a hazırlamak için ürünü daha basit ve daha hafif hale getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde daha çabuk bir üretim, daha kolay bir üretim gerçekleştirebiliriz. Bunun için latis geometrilerini kullanacağız. İlk olarak örneğin şu kısmı ben kaldırıp latis geometrilerle doldurarak daha hafif ve basit bir hale getireceğim. Şöyle geldim flexible modeling'e geldim. Şuradaki yüzeyi remove'la kaldırıyorum. Kolay bir şekilde yüzeyimi kaldırdım. Şimdi bu kaldırdığım yüzeyi latis geometrilerle oluşturarak daha basit bir tasarıma dönüştüreceğim. Model tabıma gelip Engineering grubu içerisinde lattice komutuma tıklıyorum. Latis komutuma tıkladığım zaman karşıma gelen pencerede artık komutları araçları kullanarak işlemimi gerçekleştirebilirim. İlk olarak hangi alanda bir latis geometri oluşturacaksam eğer o alanları seçmem lazım. Latis region'a geldiğim zaman geldim şu yüzeyi seçtim ve bu yüzeyin teğetindeki bütün yüzeyi seçmek istiyorum. Sağ tıkladım. Tanjant surface dediğim zaman bütün yüzeyleri seçtim. Ve bir sınır belirtmek istiyorum. Kontrol'e basılı tutup şu Üst yüzeyle Alt yüzey arasında bir latis geometri oluşturacağım. Daha sonra Buradaki Position and Orientation'dan Latis geometrimizin oriyantasyonunu ya da pozisyonunu da buradan belirleyebiliriz. Burada first cell position'da bir koordinat sistemi seçip bu koordinat sistemine göre yerleştirebiliriz. Burada gördüğünüz gibi 3 boyutlu latisler karşımıza geliyor. Yine baktığımız zaman ya da 2.5 eksen dediğimiz latislerimizi doğruşturabiliriz. Şuradan koordinat sistemine göre konumlarını da düzenleyebiliriz. Böyle 3 boyutlu bir latis geometrim olsun. Buradan latislerimin şeklini de belirleyebilirim. Ayrıca ölçeklerini de ayarlayabilirim. Onda 5 olsun. X, Y ve Z'den onda beşlik ölçüler dilerek latis geometrimin son halini verebilirim. Daha sonra gelip buradan bir ön izleme ile latis geometrilerimi oluşturabilirim. Dilersek bunu iki buçuk eksende oluşturabiliriz. Geldim. Yine aynı şekilde şuradan örneğin altıgen olsun diyorum. Bu şekilde altıgen olarak oluştur diyorum. Bu şekilde latis geometrilerimizi oluşturabiliriz. Latis geometrilerimizi oluşturduktan sonra OK diyelim. Bunları tepsileri dağılımını gerçekleştirebiliriz. Geldim. File diyorum. Print diyorum. Buradan gelip printer için gerekli işlemleri yapabilirim. Dışarıda herhangi tanımlı bir dışarıda herhangi bir yazıcınız varsa eğer buradan kriya tanımlayabilirsiniz. Buradan gelip printer'ınızı tanımlayabilirsiniz ya da mevcut PTC'nin denerik kütüphanesimiz printer mevcut. Burada yaptığınız işlemleri eski olarak kaydedip herhangi başka bir printera printer da aktarabilirsiniz. İlk olarak geldim buradan normal montaj mantığıyla Red definition diye gelip kurulumunu yapabilirim ya da gelip buradan tepsiye direkt yerleştir diyebilirim bunu yaptıktan sonra geldim tıkladım çoğaltmak istiyorum patronla çoğaltabilirim şöyle 300 diyelim okey diyorum Şimdi bakın bu şekilde mesafeleri fazla olarak şekilde çoğaltıp bu şekilde üretimi geçersek eğer fazla zaman kaybı olabilir. Bunun yerine nesting dediğim zaman maksimum verimli parçaların yerleşimini gerçekleştirir. Ve daha az zaman kaybıyla üretimimizi gerçekleştirebiliriz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Gelip artık buradan bir printer için ön izlemesini alabiliriz. Destek supportlarımız mevcut. Geldim, tıkladım. Bakın bu şekilde mevcut. Supportlarımın nasıl olacağını gösteriyor. Dilersek buradan kesit de alabiliriz. Üretim sırasındaki adımları görebiliriz. Nereler oluşacak diye. Bu şekilde tamamlayabiliriz. Ve daha sonra yazdırmak istersek eğer gidip printerdan buradan printleyip yazdırabiliriz. Dilersek başka bir parça da ekleyebiliriz. Gelin normal montaj mantığıyla assembly diyorum. Şuradaki parçayı da çağıralım. parçam geldi herhangi bir yere dediğim gibi bunu montaj mantığıyla da yerleştirebilirim default diyelim default dediğim zaman şurada herhangi bir yere attı ya da default diyelim okey dedim ya geldim direkt tepsiye yerleştir diyorum tepsiye gelip yerleştirdi Şuradan. Geldim. Şimdi bir kontrol Geldim. Bunu da çoğaltalım. Petran'da Karşıdan olsun. 300 olsun. Bu şekilde Çoğalttım. Üretime en uygun konuma getir diyorum. Bu şekilde Yerleşimini yaptım. Dilerseniz bunu tut, tekrar sürükleyip böyle buraya da getirebilirsiniz. Sonra geldiğim bir ön izlemesini alıyorum. Destek elemanlarını gösteriyorum. Bakın bu şekilde iki ayrı modeli de yazdırabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.